Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben de Beyza Nurbaysan. Evet. E, Teknoloji Oku ekibine yeni bir editör katılıyor. Artık bundan sonra 2022 yılından itibaren içeriklerimizde Beyza bize yardımcı olacak. Evet. Beyza biraz kendinden bahseder misin bize? Tamam bahsedeyim. Ben Beyza. E, 19 yaşındayım. E, Nişantaşı Üniversitesi'nde okuyorum. E, Antalyalıyım. Bu kadar. Bu kadar. Aha, hangi bölümde okuyorsun? <gülüyor> Sosyal hizmet okuyorum. Sosyal hizmet. Tamam güzel. Şimdi bize nasıl katkılarda bulunacaksın? Neler yapacağız seninle? Birazcık e, takipçilerimize, izleyicilerimize anlatalım bunu. Tamam. Bütün enerjimizle öncelikle e, YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da e, ne yapacağız? Güzel videolar çekeceğiz. Güzel videolar çekeceğiz e, dikey. Evet. Özellikle dikey çekeceğiz ne? ama Özellikle. tabii YouTube için böyle yatay videolarımız da olacak sadece dikey video olmayacak. Böyle güzel içerikler çekeceğiz Beyza'yla. Ama konuştuk da bugün. Bugün de bir e, detaylı bir analiz de yaptık. Ne yaparız, ne ederiz Güzel olarak. şeyler gelecek inşallah. Şimdi Beyza'nın enerjisi gençliğiyle beraber çok güzel şeyler. Böyle özellikle TikTok için, e, yani dikey format için çok güzel fikirlerimiz var. Onları hayata geçireceğiz. Bu konuda desteklerinizi de bekliyoruz. Bu arada hani yorum yazın. Ya çektiğimiz video çekeceğimiz videolara mutlaka yorum yazın. Biz de hani beğendiğinizi beğenmediğinizi en azından öğrenmiş oluyoruz değil mi? Yön verelim. Tabii oradan da kendimize yön vermiş olacağız. E böyle daha genç, daha dinamik, daha enerjik videolarla böyle Evet. Çok enerjiyim. Bu enerjimin hepsi şuna şey gitsin. Evet. Çok güzel olacak. Artık böyle evet. Özgür Çetin im. merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Videolarından ziyade Beyza'nın enerji. Selam arkadaşlar. Bugün Beyza ile beraber Teknoloji Oku kanalındayız olacak. Aynen öyle olacak. Bak çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Eğer bu da bir tanıt, tanıtma videosu, tanıştırma videosuydu biliyorsunuz ben yeni editörleri, yeni çelik öğütten arkadaşlarımızı tanıştırıyorum mutlaka sizlerle böyle videolar çekiyoruz. İnşallah bezel ile de güzel videolar çekeceğiz. Çevirmek istediğim bir şey var mı başka bezel? Bizi takipte kalın e, ve burayı beraber yürütelim, beraber çok güzel şeyler yapalım. E, bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. E, herkese selamlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.